Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar Eylül 2019 astrolojik gündemi siz sevgili kova burçlarına ne gibi etkiler getiriyor bunlardan bahsetmek istiyorum bu videoda sizlere. Evet sevgili kovalar oldukça zorlu geçen bir Temmuz ayı akabinde sakin geçen bir Ağustos ayından sonra yoğun bir gündemi olan Eylül ayı bizleri bekliyor olacak. Öncelikle ayı Başak burcundaki yeni ay etkileriyle açacağız. Çünkü 30 Ağustos 2019'da bir başak burcunda yeni ay meydana gelmişti. Bu yeni ay sizin 8. evinizde meydana geldiği için daha çok bütçe meseleleri, sorumluluklar, eşim parası, başkalarından gelen zorluklar ve önemli meselelerle ilgili gündemlerle başlattığınız Eylül ayını ve aslında Eylül ayının ilk yarısı da bu gündem maddeleriyle devam ediyor olacak. Hemen 1 Eylül'de Merkür'ün Uranüs'ü ve Venüs'ün Satürn'e yapmış olduğu iyicil açılar dikkatimizi çekiyor. Bu iyici açılar yine sizin 8. evinizi aktive ediyor sevgili kovalar. Merkür ile Uranüs arasındaki etkileşim 4. ve 8. eviniz aksına geliştiği için aileden kalan miraslar, yeni ev alım satımları, toprak gayrimenkul meseleleri, belki de krediler, ev almak için kredi çekme gündemi veyahut sermaye oluşturup Başkalarından borç elde etmek veya eşin maddi durumu, eşin ailesi ile ilgili maddi durumlar ve miras konuları gündeminizde olabilir. Oralardan belki de beklemediğiniz paralar, beklemediğiniz gelirler ve fırsatlar elde edebilirsiniz. Çünkü icra etkileri altında olacaksınız. Venüs ve Satürn arasındaki açı ise daha çok altınız ve 8. ev yani psikolojik zorlukları aşmanız konusunda size yardımcı olacak gibi gözükmekte ve geçmişte kaçırdığınız fırsatlarda size maddi olarak geri dönebilir ama ben daha ziyade psikolojik olduğunu düşünüyorum. Özellikle uzun süredir zihninizde sizi meşgul eden sorunlar, problemler varsa bunları aşmak adına yeni çözüm yolları bulabilirsiniz. Biraz daha içinize kapanıp ruhsal yolculuğunuzu tamamlayabilirsiniz ve özellikle sezgilerinizin kuvvetli olacağı bir gündesiniz 1 Eylül itibariyle. 2 Eylül'de ise Güneşin Mars'la kavuşumu ve Venüsle Jüpiter arasındaki kara açı biraz e, gergin bir hava oluşturabilir. Özellikle dediğim gibi eşin maddi durumu, başkalarının kaynakları, başkalarının sorumlulukları ve başkalarına yapmış olduğunuz harcamalar ve yatırımlarla alakalı biraz tatsız gündemler, gergin gündemler yaşayıp bu alanda kendinizi sert bir üslupla ifade etme bir tarzı benimseyebilirsiniz ki 3 Eylül'de de Merkürle Mars'ın yine 8. evinizde kavuşumuyla beraber aslında haklı arayacağınız miras, nafakalarını da hakkınızı arayacağınız veya eşin maddi durumuyla alakalı kendi kazancınız olmayan ancak sizi etkileyen Konularda hakkınızı almak isteyeceğiniz yeni anlaşmalar yapmak isteyeceğiniz gündemler ortaya çıkabilir ve örnek veriyorum çözülmeyen bir miras meseleniz vardır bunu çözmek adına ön ayak olabilirsiniz. Bu tarz gündemler ortaya çıkabilir sevgili kovalar 5-6-7 Eylül günleri Merkür Neptün karşılığına kadar oldukça iyicil etkilerle dolu. Dediğim gibi bu ay ayın ilk 10 gününde özellikle psikolojik meseleleriniz uzun süredir sizi zorlayan meseleleriniz maddi konular alacak verecek dengesizliği bütçe kredi borç ödemeleri gibi konulardan çözüme kavuşacağınız belki de başkalarından destek göreceğiniz maddi manevi destek göreceğiniz çok iyi bir süreçtesiniz. Bu süreçte kendi yanınıza kavranmaya çalışırsanız belki süreci atlatamayabilirsiniz ancak başkalarından destek istemekte hiç sakınca yok çünkü bu alanlarda oldukça şanslı gözük bitmektesiniz sevgili kovalar. 7 Eylül günü ise Merkür ile Neptün karşıtlığı biraz o ambiyansı dağıtabilir. Biraz e, iletişim konularında özellikle vaatlerle alakalı zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Burada e, kendi kazançlarınız, ödeme dengeniz, Bütçeniz, borçlarınız gibi konular arasında dengesizlikler, bütçeyi tam olarak yerine oturtamama gibi zorluklar deneyimlemeniz sizi biraz gelebilir. Bazı konulardan hayal kırıklığına sebebiyet verebilir. Özellikle 7 Eylül günü öğle saatlerinde verilen sözleri çok fazla Büyütmemek, çok fazla önemsememek faydalı olacaktır. Ancak 8-9 Eylül'e kadar iyicil etkiler devam edecek. Ve başkalarından gelecek gelirler konusunda özellikle başkalarının sorumlulukları konusunda üzerimizde sizi zorlayan yükler konusunda bu tarihler oldukça fırsatlı olacak. Ve beklemediğiniz yerlerden destek görebileceksiniz sevgili kovalar. 10-11-12 Eylül günleri biraz sert enerjili ve zorlayıcı günler. Burada özellikle belki... Ee, Aynı bütçeyi paylaştığınız kişilerin çıkartmış olduğu sıkıntılar, belki verilen sözlerin tam olarak tutulamaması sizi tekrar eski buhran zamanlarına itebilir bu üç gün boyunca. Ancak bunlar dediğim gibi geçici süreçler ve çok fazla üzerinde durulmaması gereken gündem maddeleri diye düşünüyorum. 13 Eylül günü ise yine aynı şekilde iyicil etkilerin ve dönüşümün aynısının ön planda olduğu bir gün. Burada özellikle psikolojik anlamda daha güçlü hissetmek ihtiyacı içerisinde olacaksınız. ve Uzun süredir zaten bilinçaltınızda önyargılarınız, tabularınız, eski konuların yeniden gündeme gelmesi ve sizi psikolojik olarak zorlaması, uykusuz geceler, belki de hiç alakası olmayan rüyalar, karşılaşmalar, tesadüfler yaşıyorsunuz. Artık içsel anlamda büyümeye başlayacaksınız ve bunun için de göreceğiniz destekler özellikle Otorite konumunda bir erkek figüründen göreceğiniz destekler sizi tekrar ayağa kaldıracak, dönüştürecek ve güçlendirecektir. 13 Eylül gününde de insanlardan destek istemekten asla çekinmeyin sevgili kovalar. Ve 14 Eylül gününe geldiğimizde ise bir dolunay bizi karşılayacak. Balık burcunda meydana geliyor. Bu dolunay balık burcunun 20 derecesi sizin ikinci evinizde meydana gelecek. Bu dolunayla beraber özellikle ayın ilk yarısındaki gündemler artık son buluyor ve siz... Kendi kazanımlarınız, kendi kaynaklarınız, kendi değer yargılarınızla ilgili konularda biraz sınanacaksınız. Tabi dolunaylar zorlayıcı enerjilerdir. Açıları ne kadar iyi olursa olsun sevgili kovalar. Haftalık videolarda veya dolunay ilişkin çekmiş olduğum videoda dolunayın açılarına detaylıca değinirim. Ancak aylık yorumlarda çok fazla değinemiyorum. Çünkü o zaman kapsam çok genişliyor. Dolunayın ne kadar iyice açıları olursa olsun ay ve güneş karşı karşıya geldiği için duygularımız ve isteklerimiz arasındaki çelişkiyi vurgular, hayallerimiz ve hayatlarımız e, bulunduğumuz şartlar ve olmak istediğimiz yer arasındaki dengesizlik aslında dolunaylarda tepe noktasına ulaşır. Şimdi ikinci elinizde meydana gelen dolunay aslında ayın ikinci elinizde olması ve güneşin sekizinci elinizde olması demektir. Burada e, daha çok siz kendi emek ve çabalarınızla bir şeyler yapmak isterken Belki de artık bunun fayda vermediğini, artık bunun ileriye götürmediğini fark edip kaynaklarınızdan birini kesebilirsiniz. Belki maddi olarak bir kaynağınızın eksilmesi veya bir işe son verilmesi gibi durum söz konusu olabileceği gibi kendi isteğinizi de ayrılabilirsiniz. Borçlar yüzünden belki kaynaklarınızın bir kısmı borçlara gidiyor olabilir veya çalışmayan bir burcuysanız da Özgüvenle alakalı sarsılabileceğiniz özellikle maddi konulardan başkalarının kaynakları ve başkalarının sorumlulukları borçlarla ilgili konulardan biraz sarsılabileceğiniz bir gündem oluşacaktır ki aynı gün içerisinde Mars'ın hep arasındaki enerji de biraz zorlayıcı. Yine parasallık meseleler zorlayıcı meseleler özgüveninizi biraz sarsacak meseleler söz konusu ve tartışmaya da ulaşabilecek açabilecek enerjiler var. Burada özellikle beklentiyi çok fazla yüksek tutmamakta fayda var aksi takdirde hayal kırıklığı da yaşatabilir ve bu hayal kırıklığı sizi Agresyona götürebilir sevgili kovalar. Aynı gün yine 14 Eylül günü Merkür'ün ve Venüs'ün terazi burcuna seyre başladığını görüyoruz ve terazi burcunda kavuşum yapacaklar. Yani artık gündemler biraz daha 8. evden 9. eve doğru kayacak sevgili kovalar. 9. ev daha iyi bir evdir aslında daha çok yaşam görüşümüz, hayat anlayışımız, e, ideallerimiz, hedeflerimiz, e, entelektüelitemiz, e, hak anlayışımız, adalet anlayışımız e, ve maneviyatımız dokuzuncu evlenilidir. E, bunlar e, artık sizin maneviyatınızı yükseltecek. Hayata yeni bir bakış açısı, yeni bir perspektif getirmenizi sağlayacak. Yeni eğitimler, yeni insanlar, yeni kültürler belki. Belki taşınma gündemi uzaklara. Belki uzaklardan gelen e, iyi haberler veya iyi insanlar sizin e, moralinizi yukarıya çekecek insanlar. hayatımız girecektir. Bu dönemde bol bol okuyabilirsiniz. E, maneviyatınızı artırmak adına e, bol bol e, meditasyon yapabilirsiniz. İnsanlara karşı daha hoşgörülü olacağınız, iletişiminizi daha iyi kullanacağınız bir süreç içerisine gireceksiniz ki parasal meseleler zaten Ağustos ayının son yarısından beri sizi biraz zorlamış göz, gözüküyor sevgili kovalar. Bu ayın bir diğer önemli gündemi ise Satürn Retros'un tamamlanması. Biliyorsunuz 30 Nisan'dan bu yana Satürn Retro'ydu. Ve bizleri oldukça zorladı. Sizin de satürn e, oğlak burcunda yani 12. evinizde bulunduğu için içsel anlam, anlamda özellikle ruhsal dünyanız herkesten sakladığınız belki de herkesten gizlediğiniz ancak içinizde sürekli huzursuzluk oluşturan, e, kendinize kalıplar koymanızı e, aslında sağlayan veya neden olan bunun yanı sıra uyku problemleri ruhsal problemler yaşamanıza sebebiyet veren bazı deneyimler yaşamış olabilirsiniz özellikle geçmişle alakalı meselelerin de çokça karşınıza çıkması söz konusu olmuş olabilir bu süreç içerisinde ancak satürn retrosu artık tamamlanıyor ve almamız gereken mesajı aldıysak artık satürn burcunuza geçene kadar biraz daha Artık meyvelerini vermeye başlayacak özellikle bilinçaltınızın e, daha rahat olacağı belki de artık içsel anlamda olgunlaşmış olacağınız büyümüş olacağınız artık kendinizi büyütmüş olacağınız ve değer yargılarınızın tamamlamayla oluşmuş, e, tamamlanmış olacağı bir süreç sizi bekliyor olacak. E, Tabi Eylül ayında başlayacak bu etki ama Satürn kova burcuna geçene kadar devam edecektir. Bu yüzden biraz daha rahatlamaya başlayacağız artık 18 Eylül itibariyle. 19 Eylül'de ise Mars'la pürütü arasında güzel bir etkileşim var. Burada yine özellikle kayıp olarak görülen maddi değerlerin yeniden karşınıza çıkması veya psikolojik olarak çok sevdiğiniz insanlardan Güzel destekleri almanız ve bunun sizi gerçekten rahatlatması gibi durumlar ortaya çıkabilir. 21-22-23 Eylül günleri ise biraz zorlayıcı günler. Bugünlerde biraz geride kalmak, biraz temkinli olmak, çok fazla ön plana çıkmamak, çok fazla hak ve adalet arayışı içerisinde olmamak faydalı olacaktır. Çünkü... Jüpiter Neptün karesi biraz e, gerçekleri görmemizi engelleyecektir. Ve buradan özellikle maddi konularda hedeflerimiz biraz gerçek dışı. Belki biraz ütopik olabilir. Bu da bizi e, karşımıza çıkacak zorlayıcı argümanlarla zorlayacaktır. Yani şöyle söyleyeyim. Bizim kurmuş olduğumuz bir hayal vardır veya bir beklentimiz vardır. Karşımızda bir insan bize bunun aslında o kadar da gerçekçi, o kadar da e, gerçekçi, mümkün olmadan ifade ettiği zaman yıkılabiliriz. Karşımızdaki insanla tartışabiliriz, içimize kapanabiliriz. Bunlar biraz hoş olmayan durumlardır. Bu durumlara karşı tedbirli olmakta fayda görüyorum. 23 Eylül'de ise Güneş artık Başak Burcu terazisini tamamlıyor ve terazi Burcu'na geçiyor ve artık gündemimiz daha çok dediğim gibi içsel dünyamız, içsel yolculuğumuz, eğitimlerimiz, entelektüelitemiz bunun yanı sıra gezme seyahat ve yeni yerler araştırma ve daha çok kendimize yatırım yapma ile ilgili gündemler, parasal gündemler artık Eylül ayının sonu itibariyle azalıyor olacak. 25 Eylül yine aynı şekilde Merkür ve Jüpiter arasındaki güzel bir etkileşimle beraber arkadaşlarımızla belki bir seyahat imkanı, belki bir eğitim imkanı, oldukça güzel eğitimler, yeni yerler, keşifler yaşayabileceğimiz güzel destekleyici etkileri barındırmakta ve uzaklardan iş teklifleri söz konusu olabilir veya arkadaşlarımızın hayatında yaşamış olduğu güzel gündemler And <laughs> bize olumlu yönde etkileyebilir sevgili kovalar. 25-26 27 Eylül günleri de son olarak söyleyeceğim zorlayıcı günlerden burada da özellikle yine manevi olarak biraz kendimize sıkılmış bunalmış hissedebiliriz. Özellikle bu Oğlak Burcu'ndaki yapılanmanın 2019'un başından beri gerçekleşen yapılanmanın artık böyle biraz zorlamaya başladığı süreçler deneyimleyebiliriz. Bu süreçlerde de özellikle fikirlerimizi ifade ederken, düşüncelerimizi ve Fikirlerimizi ifade ederken sert ve kırıcı üslubu bırakmalıyız. Ayı kapatırken bir yeni ay ile kapatıyoruz. Terazi Burcu'nda gerçekleşiyor. Bu yeni ay Terazi Burcu'nun 5 derecesine Yani siz, yine sizin 9. evinizde. Dolayısıyla yeni eğitimlere başlayabileceğiniz, yeni yerler keşfedebileceğiniz, yeni yerlere taşınabileceğiniz ve maneviyatınıza daha çok yatırım yapacağınız, eğitiminize daha çok yatırım yapacağınız bir süreç başlıyor olacak. Ekim ayının gündemi de bu yeni ay ile beraber belirlenecek sevgili kovalar. Oldukça güzel bir kapanış yapıyoruz Eylül ayına. Yine güneş şöğrenin arasındaki güzel etkileşimle beraber aslında Ailevi konularda şifa enerjisinin geldiği ve eski meselelerin aslında çözüme kavuştuğu bir Eylül bitimi olacak. Oldukça güzel bir ay. Umarım güzel bir Eylül ayı geçirirsiniz. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız ve videoyu beğendiyseniz beğene tıklar ve bildirimleri açarsanız. Bunun yanı sıra eğer danışmanlık almak istiyorsanız evrenselkadimbilgiyeteci.com adresine e-posta gönderebilirsiniz. Her birinize mutlu bir ay diliyorum. Hoşçakalın.